Geçen videoda paralel direnç kavramıyla tanıştık. Aynı düğümleri paylaştıkları ve uçları arasındaki voltajlar eşit olduğu için bu iki direncin birbirine paralel olduğunu söyledik. Yani bu bağlantı biçimine paralel direnç dizilimi deniyordu. Ayrıca bu iki direnç yerine onlara eş değer tek bir direnç koyabileceğimizi de gösterdik. Buna R1, buna R2 demiştik. İşte bu R1 ve R2 dirençlerinin yerine eşdeğer bir eş direnci koyabiliyorduk. İki direnç için şu ifadeyi elde etmiştik. 1 bölü RH eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. İki paralel direnç için eşdeğer direnci bu ifadeyi kullanarak buluyorduk. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz ki sorsanız iyi olur. Ya devrede daha fazla direnç varsa? Yani ya burada paralel bağlı birkaç direnç daha varsa? O zaman ne yapacağız? Mesela elimizde R3, R4, Rn gibi en tane direncimiz olsun diyelim. Hepsi aynı düğümlere bağlı. İfade nasıl değişir? Tıpkı önceki durumda olduğu gibi buradan bir akım geçiyor ve buradan pile geri dönüyor. Akımın bir kısmı R1'e bir kısmı R2'ye gidiyor. Ve paralel bağlı daha çok direnç olduğu durumda... Akımın bir kısmı R3'e, bir kısmı da Rn'e dağılıyor. Özetle bu düğme gelen akım tüm dirençler arasında paylaşılıyor. Ve tüm dirençler üzerinde aynı voltaj var. O da V. Şimdi şuraya V'yi de koyalım. Voltaj V. Hepsinin uçları arasında aynı V voltajı var ve tek bir akımı bölüşüyorlar. Aslında burada her direncin farklı bir direnç değerine sahip olduğunu varsayıyoruz. Geçen videoda yaptığımız analizin aynısını yapacağız. Buradaki I, tüm I'ların toplamına eşit olmalı. Toplam simgesini de yazalım. I1 artı I2 artı I3 artı IN. Kaç tane direnç varsa artık, bunu biliyoruz. Aynı zamanda her bir dirençten geçen akımın 1 bölü direnç değeri çarpı V'ye eşit olduğunu da biliyoruz. Ve tüm dirençler de aynı. Bu I ifadesini bu denklemde yerine yazdığımızda toplam eşittir voltaj çarpı uzun bir ifade olacak bu. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 artı nokta nokta kaç direncimiz varsa artık. Artı 1 bölü Rn ifademiz bu oldu. Şimdi yine daha önce yaptığımız şeyin aynısını yapacağız. Diyeceğiz ki tüm bu terim tek bir eşdeğer direncin çarpmaya göre tersine eşittir. Yani burası komple 1 bölü R eşe sadeleşecek. Bu sayede herhangi bir sayıdaki paralel direnci tek bir dirence indirgememiz mümkün. Yazayım. Rn adet direnç için 1 bölü R eş yani 1 bölü eşdeğer direnç eşittir. Yine aynı şey. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı nokta nokta artı 1 bölü Rn. İşte bu sayede paralel bağlı dirençlerin sayısı ne olursa olsun hepsini tek bir eşdeğer dirence indirgeyebiliyoruz.